Evet. Satör alçı bu kadar güzel mi çekilir? Görüyorsunuz saniyeler içinde koskocaman duvarı bitirecek. Bakın şu bakın. Yani bu gerçek şaka değil. Evet. Canlar yan Bunlar çok yansıma yapılıyor. Bu mesleğe nereden devam ettiriyoruz? Taryada. İtalya'da. Malanız kaç santim? 50 50, yarım metre. Evet. Çok güzel. İsminizi alabilir miyim? İsmi lazım değil. Evet. Necati Usta. Belki şu anda değil de ben YouTube'a uyguladığımda birileri sizi ara, arayarak belki sizinle tanışmak isteyecekler. Yani. Belki sizinle tanışmak isteyenler olacak. Evet arkadaşlar isteyenler olacak. Sizden ulaşabilirler. Bakın, bakın, bakın. bakın tuzuyla duvarı bir anda zaten alçıyla kapıyoruz. Merak edeceğiz. Evet. evet arkadaşlar bakın Saten nasıl çekire gör Necati Usta, maşalarınız var. O duvarı ölçeceğim birazdan. İtalya'daki sistem Türkiye'de olmazmış. Kim demiş? Nasıl? Buradaki zaten alçın bu güzel. İtalya'daki mi? Buradaki daha güzel. Buradaki güzel değil mi? Evet, evet arkadaşlar görüyorsunuz saniyeler içinde koz hacıman duvar bitti. Yükseklik 2 metre var değil mi şu an? Var. Altınlık Fazla altınlık bile. Olmuş. 3 metrede duvar fazla var. Saniyeler içinde birinci kat zaten bitti. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Görün. Zaten nasıl çekilmiş. Arkadaşlar. Ya. Yarı mesela malayla herkes o malayı kullanamaz. Biraz zor ama Öğrendikten sonra dövüşlerimizde şaşkınlıkta daha şey Ama senin için şu anda çok pratik Sateni de normal malaya alıyorsunuz değil mi? Evet, ispatula bunu, hiç kullanmıyorsunuz Bunun da alması kolay oluyor Ispatula neden ispatula ispatula kullanmıyorsunuz? Ispatula satıp attığı için alınmış şeyini kullanmıyorsunuz ee, Evet Vallahi mükemmel. tebessar Süpersin. Yani destek. İtalyan kızı, şey nedir? Ama şey atıyorlar. Çinlileri, Ru Rusya'daki kızları desene bizim neyimiz eksik? Onlar halt etmiş, yarmak mı dersin? Onların eldeki malalar küçücük küçücük malalar. Bu, bu tür malayı ona kullanamaz ki. Valla onların boyundan nasıl çıkacak? Son olarak sana bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bana bakar mısın? Lütfen. Lütfen bana bak görme sana bir şey sorayım. Adınız? Necati Ayağını. Nerede oturayım? Bursa'da değil mi? Şurada Bursa'da oturayım. Ama İtalya'da. İçeride bir... ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Necati Usta'dan. Müsaadeye geldik. Koronavir...